Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 2022 senesi sizin için oldukça ilginç geçiyor ve geçmeye de devam edecek. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar döngüsünün başlamasıyla beraber kadersel dönemeşlerden geçiyorsunuz. Derece bazında tabii ki bunu hissedenler vardır. Eylül-Ekim aralığında hissedecek olanlar vardır. Ancak artık korkularınızdan, kaygılarınızdan, yargılarınızdan sıyrılmaya başladınız ve bir ay düğümü döngüsünü tamamladığınız süreçlerden geçiyorsunuz. Özellikle tutulmalar döngüsünde neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gerçekten birçok kişiden farklı dönütler aldım dolayısıyla. Siz sevgili yükselen veya güneş akrep burçlarının neler yaşadığı da benim için önem arz ediyor. Haziran ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa hem desteklerini göstermek için hem de yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirler. Ve bakalım Haziran ayında siz sevgili akrep burçlarına neler bekliyor. 3 Haziran tarihinde Merkür retrosu bitiyor. Merkür 26 derece Boğa Burcunda tekrar düz seviyine başlayacak. Geçtiğimiz ay Merkür İkizler Burcunda retro harekete başlamıştı ve Boğa Burcuna kadar gerilemişti. Dolayısıyla tekrar 7. evinizde Merkürün düz seviyene geçmesi, özellikle ikili ilişkiler, ortaklaşa paylaşımlar noktasında gündemlerinizin e, hali yola konulacağını gösteriyor. Bu alanda belki geçmiş problemler ile karşı karşıya kaldınız, geçmiş sorunlarla yüzleştiğiniz süreçte. Şimdi ise bunları çözüme kavuşturmak için Nisan ve Mayıs gündemine şöyle bir e, göz atıyor olacaksınız. 5 Haziran tarihine geldiğimizde Satürn Retrosu başlıyor. Satürn 25 derece Kova Burcu'nda retro harekete başlayacak. E, tabii Satürn Retroları e, aylar boyunca süren etkileşimler. E, dolayısıyla hemen Haziran da hissedemeyebiliriz. Ancak uzun zamandır Satürn sizin haritanızın 4. evinde ilerlemekte. Burada ev, yuva, aile, aile büyükleri, yaşanılan yer, memleket... E, konforda ve güvende hissettiğiniz alanlarla evlinteli olarak e, bir takım e, sorumluluklar e, gerçekleştirmeniz gerekti. Belki ailenin sorumluluğunu aldınız. Belki evliliğinizle alakalı sorumluluklar aldınız. Ve olaya biraz daha ciddiyetle yaklaşmanızın gerekli olduğunu fark ettiniz. Bu retro sürecinde özellikle bu e, bu konularda ihmal ettiğiniz, önemsemediğiniz, üzerinde çok durmadığınız ne varsa bunları tekrar yoğunlaşmak, fokuslanmak adına fırsatlar yakalayacaksınız. Dolayısıyla özellikle Satürn retroları sorgulama süreçleridir, karmik süreçlerdir. Bize ikinci bir şans ve fırsatı sunarlar gerekli mücadeleyi göstermemiz adına. Bu minvalde değerlendirirseniz bu süreci daha faydalı olacaktır. Zaten bu konuya ilişkin ayrıca bir video paylaşırım diye düşünüyorum 12 Haziran tarihinde Venüs-Uranüs kavuşumu meydana geliyor. Önemli bir kavuşum çünkü Uranüs'ün özellikle kişisel gezegenlerle kavuşumu doğrudan tesir yaratıyor. Ani gelecek gelişmelere sebebiyet verebiliyor Venüs-Uranüs kavuşumunun 16 derece boğa burcunda ve 7. Venüs'de meydana geliyor oluşu Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, hukuksal <gülüyor> başlangıçlar noktasında ani gelişmelere sebebiyet verebilir. Aniden bir ilişki başlayabilir, aniden bir ilişki sonlanabilir. Ortaklarınız veya evliliğinizle alakalı ortağın veya partnerin getirdiği ani durumlar ortaya çıkabilir gözüküyor açıkçası. 13 Haziran tarihinde Merkür İkizler Burcu geçişi başlayacak. Merkür'ün İkizler Burcu geçişi ile beraber özellikle 8. ev konularında daha çok yoğunlaşacağınız bir gündem var. Ödemeler, borçlar, bütçe dengesi, eşin veya ortağın maddi durumu, paylaşımlar, hayatınızda çözmeyi umduğunuz zor meseleler yine bu süreçte karşınıza çıkacaktır. Ve 14 Haziran tarihinde Yay Burcu'nda bir dolunay var. Yay burcunun 23 derecesinde meydana gelen bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın ikinci evinde etkili olduğunu, 2 ve 8. ev akslarını harekete geçirdiğini görüyoruz. Demek ki gündem biraz daha kaynaklar, parasal konular, harcamalar, ödemeler ve bütçe dengesi üzerine yoğunlaşacak. Bu noktada kaynaklarınızla alakalı bir karar süreci, bir tamamlanma ve kapanış süreci hakim olabilir. E, gelir kapılarınızla alakalı önemli gündemler ortaya çıkabilir. E, bunun yanı sıra bütçenize dair yeni fikirler, yeni bakış açıları elde etmek için bazı adımlar atıyor olabilirsiniz. Burada özellikle bu dolunaya Neptün'ün 5. evden de bir kare görünümü var. Sizin 5. eviniz özellikle risk aldığınız konularda spekülatif yatırımlarınızda biraz hayal dünyasının olma ihtimalini getirebilir. Gerçeklerden uzaklaşmayın. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Aksi halde ikilemlerde kafa karışıklıklarıyla beraber bazı kayıplar verebilirsiniz sevgili akrep burçları. 15 Haziran tarihine geldiğimizde önemli bir kavuşum var. Mars ve Şiron Koç Burcunun 15 derecesinde kavuşacaklar. Şiron zaten uzun zamandır Koç Burcunda. Sizin altın cehenniz özellikle sağlık günlük rutinler iş hayatınız çalışma prensiplerinizle alakalı alanda bazı gerçekliklerle yüzleşmenizi sağlıyor. Mars'ın burada Şiron'la kavuşumu özellikle Burada bir kaos yaratarak e, harekete geçirecek gibi gözüküyor sizin. E, bu kaos iş hayatınızla alakalı olabilir, sağlığınızla alakalı olabilir, e, rutinlerinizle alakalı olabilir. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor, size sıkıntı veriyor. Ancak siz çaba göstermiyorsanız, harekete geçmiyorsanız işte bu kavuşumla beraber artık aksiyon almaya başlayabilirsiniz. 16-19 Haziran aralığına baktığımız zaman biraz e, sert etkileşimler var, zorlayıcı etkileşimler var. 16 Haziran tarihinde Güneş ve Neptün arasında bir kare görünüm meydana gelirken 19 Haziran tarihinde de Venüs ve Satürn arasında bu sert görünüm meydana gelecek. Özellikle ikili ilişkilerde sorumluluk bazında aile ile alakalı konularda bilhassa evliliğinizde biraz e, resmi işler, sorumluluklar ve ciddi konular can sıkabilir. E, özellikle bu noktada partnerinizin talepleri veya ilişkinin Gidişatı sizi sorumluluk almaya yönlendirebilir ve bu biraz sizi zorlayabilir gözüküyor açıkçası. Ancak devam eden süreçte güzel etkileşimler olacak. 19 ila 21 Haziran arasında Venüs ve Neptün arasında Merkür ve Jüpiter arasında güzel görünümler varken 21 Haziran tarihinde Venüs ve Pürüt arasında da çok güzel bir etkileşim meydana gelecek. Ee, burada Venüs'ün 27 derece boğa burcunda, Plüton'un ise 27 derece oğlak burcunda olduğunu görüyoruz. Yani 3. ev ve 7. ev. Özellikle eşinizden veya ortağınızdan gelecek çok güçlü teklifler olabilir. Bir evlilik teklif olabilir, bir ortaklık teklif olabilir. Hali hazırda devam eden süreci dönüştürmeye, güçlendirmeye, Sağlamlaştırmaya yönelik bir takım durumlar, teklifler ve haberler ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili akrep burçları. 21 Haziran tarihinde Güneş'in Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Güneş'in Yengeç Burcu geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca özellikle eğitimler, seyahatler, sosyal medya, yeni bakış açıları, hukuksal gündemler, daha çok odağınızda olacaktır ve 23 Haziran tarihinde Venüs'ün ikizler burcu geçişi başlayacak. Venüs'ün ikizler burcu geçişinde biraz ikilemlerde e, kalmamız, şıp sevde oluşumuz, e, kafamızın karışık olması ön planda. Ancak e, sizin haritanızın 8. evinde ilerleyiş, elinize bir miktar para geçebileceğini, başkaları tarafından desteklenebileceğinizi, aşk hayatınız anlamında e, tutuklarınızı ve arzularınızı yansıtabileceğiniz ilişki modelleriyle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Keyifli bir süreç olacaktır sizin için. E, özellikle desteklendiğinizi ve yalnız olmadığınızı hissettirecek bir süreç olacaktır. Evet, 28 Haziran tarihine geldiğimizde Neptün 25 derece balık burcunda retro hareketine başlayacak. Neptün retrosu da özellikle birkaç ay boyunca etkili olan ve derece bazında çok büyük bir değişim olmadığı için belki birçoğumuzun etkilerini hissedemeyeceği bir yerleşim ama yine de kısaca bahsedecek olursak Neptünün 5. evinize retro hareketi özellikle yatırımlarınız, aşk hayatınız, çocuklarınız sizi heyecanlandıran, sizi eğlendiren konularla ilintil olarak bir sorgulama, gerçeklerle yüzleşme sürecini çalıştırabilir. Kendinizi nelere kaptırıyorsunuz? Hangi konularda ayaklarınız yere sağlam basıyor? Çok çalışmadan, çok çabalamadan büyük menfaatler elde etmek istiyorsunuz? Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Ayın sonuna geldiğimizde 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay özellikle sizin haritanızda 9. ev konularında bir yenilik getiriyor. Belki birçoğunuz bu süreçte şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilir, çevre veya bakış açısı değiştirebilir sevgili akrep burçları. Bu bağlamda hukuksal bir gündem ön plana çıkabileceği gibi... Aynı zamanda yeni fikirlere açık olmak, yeni vizyonlara açık olmak, belki yeni insanlarla tanışmak, yeni eğitimler almak adına da önemli olacaktır. Bilhassa Temmuz ayıyla beraber sanki yeni bir döngüye merhaba diyorsunuz gibi gözüküyor açıkçası bu yeni ay enerjisiyle birlikte. Evet, Haziran ayı enerjileri bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram Söyleci hesabından veya opikusalsoyleci@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.